Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda sizlerle, dijital dünyada güvende kalmak için çok önemli bir konu olan parola güvenliği hakkında konuşacağız. Bu kısa video, güçlü ve güvenli parolalar oluşturmanın önemini anlatmanın yanı sıra, bu konuda bazı pratik öneriler sunarak sizin ve değerli verilerinizin güvende kalmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öncelikle, parola güvenliğinin neden önemli olduğuna değinelim. Her geçen gün, kişisel ve iş bilgilerimizi dijital ortamlarda saklıyoruz ve bu bilgilere erişim sağlayan en önemli anahtarlar parolalarımızdır. Zayıf bir parola, kötü niyetli kişilerin hassas bilgilere ulaşarak kimlik hırsızlığı yapmasına ve maddi zararlara yol açabilir. Peki, güçlü ve güvenli bir parola nasıl oluşturulur? İşte size bazı ipuçları. İlk ipucu. Parola uzunluğu. İdeal olarak, parolanız en az 12 karakter uzunluğunda olmalıdır. Uzun parolalar, kısa olanlara göre daha güçlüdür ve kırılması daha zordur. Bunun nedeni, daha uzun parolaların farklı karakter kombinasyonlarıyla oluşturulabilecek olası seçeneklerin daha fazla olmasıdır. Bu durum, bir saldırganın parolanızı kırmak için kullanabileceği kaba kuvvet, brute force yöntemlerini daha zaman alıcı ve güç hale getirir. Kısa parolalar ise daha az karakter kombinasyonuna sahip oldukları için daha hızlı ve kolay bir şekilde kırılabilirler. Dolayısıyla, parolanızın uzunluğunu artırarak güvenliğini önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. İkinci ipucu, karakter çeşitliliği. Parolanızda büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakterler kullanarak karmaşıklığı artırın. Bu, parolanızın tahmin edilmesini veya kırılmasını zorlaştırır. Karakter çeşitliliğini kullanmak, potansiyel saldırganların parolanızı kırmak için denemeleri gereken olası kombinasyonları önemli ölçüde artırır. Örneğin, sadece küçük harflerle oluşturulan 8 karakterli bir parola için yaklaşık 208 milyar farklı kombinasyon vardır. Büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler eklediğinizde ise, 8 karakterli bir parola için olası kombinasyon sayısı 6.1 trilyona çıkar. Bu nedenle, parolanızın karmaşıklığını artırmak, kırılma süresini ve zorluğunu büyük ölçüde artırarak güvenliğinizi sağlar. Karakter çeşitliliği sağlamak adına şu önerileri dikkate alabilirsiniz. Parolanızda en az bir büyük harf ve en az bir küçük harf kullanın. En az bir rakam ekleyerek parolanızın gücünü artırın. Mümkünse, en az bir özel karakter, et, kare, dolar, yüzde ve benzeri, dahil edin. Karakterlerinizi rastgele bir şekilde yerleştirin, tahmin edilebilir bir düzen kullanmaktan kaçının. Bu şekilde, karakter çeşitliliği kullanarak parolanızın güvenliğini önemli ölçüde artırabilirsiniz. Üçüncü ipucu. Tahmin edilemez kelimeler ve diziler. Parolanızda doğum tarihi, telefon numarası, ardışık sayılar veya sözlükte bulunan kelimeler gibi tahmin edilebilir bilgiler kullanmaktan kaçının. Bu tür bilgiler, saldırganlar tarafından daha kolay tahmin edilebilir ve parola kırma yöntemlerine karşı daha savunmasızdır. Saldırganlar, sözlük saldırıları, dictionary attacks adı verilen yöntemlerle, önceden hazırlanmış sözcük listelerini kullanarak parolanızı kırmaya çalışabilirler. Bu nedenle, gerçek kelimeler yerine rastgele harf, sayı ve özel karakter kombinasyonları oluşturarak daha güçlü parolalar elde edebilirsiniz. Ayrıca, kişisel bilgileriniz ve ardışık sayılar gibi tahmin edilebilir diziler, saldırganların sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak parolanızı daha kolay tahmin etmelerine yol açabilir. Bu tür bilgileri kullanmaktan kaçınarak, parolanızın güvenliğini artırabilirsiniz. Tahmin edilemez kelimeler ve diziler kullanarak parolanızın güvenliğini sağlamak için şu önerileri dikkate alabilirsiniz. Rastgele karakter kombinasyonları kullanarak anlamsız ve benzersiz parolalar oluşturun. Parolanızı oluştururken, bilinen kelimelerin yerine, kelime içerisindeki harfleri değiştirerek veya farklı kelimeleri bir araya getirerek güçlü parolalar elde edebilirsiniz. Parolanızın başında, ortasında veya sonunda rastgele özel karakterler veya sayılar ekleyerek tahmin edilmesini zorlaştırın. Bu önerileri takip ederek, parolanızı tahmin edilebilirlikten uzaklaştırarak daha güvenli hale getirebilirsiniz. Dördüncü ipucu. Benzersiz parolalar. Her hesap için farklı parolalar kullanın. Böylece, bir hesabınızın güvenliği tehlikeye girdiğinde diğer hesaplarınız güvende kalır. Aynı parolayı birden fazla hesapta kullanmak, dijital güvenliğiniz açısından büyük bir risk oluşturur. Eğer bir saldırgan tek bir hesabınızın parolasını ele geçirirse, diğer hesaplarınıza da erişebilir. Özellikle finansal işlemler, sosyal medya hesapları ve e-posta gibi hassas ve önemli hesaplarda benzersiz parolalar kullanarak, güvenliğinizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Benzersiz parolalar oluşturmak için şu önerileri dikkate alabilirsiniz. Her hesap için temel bir parola şablonu belirleyin ve bu şablona göre farklı karakterler, sayılar veya özel karakterler ekleyerek her hesap için benzersiz parolalar oluşturun. Parolanızı oluştururken, her hesapla ilgili özel ve anlamlı bilgileri kullanarak parolanızı kişiselleştirin. Örneğin, e-posta hesabınız için e-posta, ünlem işareti, 2023 güvenli, gibi bir parola kullanabilirsiniz. Her hesap için farklı bir güvenlik sorusu ve cevabı belirleyin. Böylece, saldırganların parolanızı sıfırlamalarını zorlaştırın. Unutmayın, çok sayıda benzersiz parolayı hatırlamak zor gelebilir, ancak bu durumda bir parola yöneticisi kullanarak parolalarınızı güvenli bir şekilde saklayabilir ve hesaplarınıza kolayca erişebilirsiniz. Parola yöneticileri, parolalarınızı şifreli bir şekilde saklar ve otomatik olarak güçlü parolalar oluşturarak hesaplarınızın güvenliğini sağlar. Bu konuya beşinci ipucunda biraz daha detaylı şekilde değinelim. Beşinci ve son ipucu, parola yöneticisi kullanın. Parola yöneticileri, tüm parolalarınızı güvenli bir şekilde saklar ve otomatik olarak güçlü parolalar oluşturur. Bu sayede, çok sayıda güçlü ve benzersiz parolayı hatırlamanıza gerek kalmaz. Parola yöneticileri, parolalarınızı şifreli bir şekilde depolar ve sadece sizin bildiğiniz ana bir parola ile erişimi açar. Parola yöneticileri, şu avantajları sunar. Farklı hesaplar için otomatik olarak güçlü ve benzersiz parolalar oluşturabilirsiniz. Parolalarınızı düzenli olarak değiştirmenizi sağlayarak güvenliğinizi artırır. Otomatik doldurma özelliği sayesinde, web sitelerinde ve uygulamalarda parolalarınızı hatırlamanız ve girmeniz gerekmez. Çoklu platform desteği ile bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde kolayca kullanılabilir. Parola yöneticisi kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar. Güvenilir ve iyi bilinen bir parola yöneticisi seçin. Örneğin, LastPass, Dashlane ve OnePassword gibi popüler uygulamaları tercih edebilirsiniz. Eğer mümkünse daha güvenli olması açısından KeyPass gibi çevrimdışı dışı bir parola yöneticisi de kullanabilirsiniz. Parola yöneticiniz için güçlü ve benzersiz bir ana parola belirleyin, çünkü bu parola tüm diğer parolalarınıza erişimin anahtarıdır. Düzenli olarak parola yöneticinizin güncellemelerini kontrol edin ve yeni güvenlik özelliklerinden yararlanın. Parola yöneticisi kullanarak, parola güvenliği konusundaki yükünüzü hafifletebilir ve dijital dünyada güvende kalabilirsiniz. Sonuç olarak, parola güvenliği, dijital dünyada güvende kalmak için hayati öneme sahiptir. Güçlü ve güvenli parolalar oluşturarak, hassas verilerinizi koruyabilir ve kötü niyetli kişilere karşı önlem alabilirsiniz. Unutmayın, parola güvenliğine dikkat etmek, sadece sizin değil, aynı zamanda ailenizin, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın da güvenliğini sağlar. Parolalarınızı düzenli olarak güncelleyin ve bu videoda belirtilen ipuçlarını uygulayarak daha güçlü ve güvenli parolalar oluşturun. Ayrıca, parola yöneticisi gibi güvenli araçları kullanarak dijital hayatınızı daha da güvence altına alabilirsiniz. Hepinize iyi şifreleme ve güvenli bir dijital dünya dilerim.